Kim yeşil gözlerin baktığını güzelleştiriyor sevgilim Kartaneleri saçlarında koynumda uyu sevgilim Bitmeyen gecelerimiz bizi kuvvetlendirsin sevgilim Bir dilek tutar istediğin gerçek olsun ah sevgilim Gitmesin seninle istedim gecelerim Bir dilek tut gerçek olsun istedim İyi ki sevgilim benim Gözlerin en sevdiğim renkti aşkların söndüğü bir gecede Yüz anı seninle bir anıya bedeldi o eline tuttuğum bir senede bir sene nedir ki diyenlere inat Dudaklarından öptüm o sene Sensiz geçen saatlerimi Doldurdum rüyalarımıyla Hep benimle kalman dileğiyle